Üçerden herkese merhaba ben Emrah Çelik. Bugün yine e, bir tamiratımız var. Bu tamiratın da size gelişmelerini anlatacağım. E, bu arabamız LPG montajı yaptığımız bir araç. Fakat bu araçta farklı sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılardan dolayı da defalarca müşterimiz e, servisimizi ziyaret etti. Biz de yaptığımız kontrollerde sorunun bizden kaynaklı olmadığını, e, aracı tamircisinin bakması gerektiğini ilettik. Ama birkaç defa müşteri, ee, Tamirci ile bizim aramızda mekik dokudu. Tamirci bize yönlendiriyor. Biz tamirciye yönlendiriyoruz. Ee, tabii müşteri de artık dolma noktasına geldi. Dedi ki tamam biz arabanızı yapalım. Bir bakalım ner nereden kaynaklanıyor. Bu arabada iki tane farklı sıkıntı var. Birincisi külbütör kapağının contaları. Ee, Zamanla sertleşmiş, tahta gibi olmuş ve parçalanmış. Doğal olarak da pipo yataklarına, buji yataklarına yağ basmış bujiler yağın içerisinde yürüyordu ki arabanın teklemesinin sebebi bu. Bir de su kaçağı vardı. Yine bunu tamirci bize yönlendirmiş bu aracı LPG'den kaçırıyor diye. Ama tam aksine e, yaptığımız kontrollerde ki daha önce de zaten kaçakları görmüştük. Külbitör kapağındaki e, yağlanmadan dolayı zaten motoru yeterince vıcık vıcık yağ içerisindeydi buji yatakları. Ayrıca eksantreğin keçesi de yağ sızdırıyordu. Triger aksamı da yağ içinde kalmış. Doğal olarak bu araçta trigger seti de değişti. Çünkü uzun süredir trigger kayışı yağın içinde çalıştığından o da tabii özelliğini kaybedecek. O yüzden biz de riske girmedik. Trigger setini de değiştirmiş olduk bu aracın. Ki aracın e, su aksamında ilgili parçalar çürümüş, delinmiş ve parçalanmış. Yani araba uzun süredir antifriz konmadığı için sistemde o kadar çok korozyon oluşmuş ki devir daim pompasını bile bozmuş. Yani burada yaklaşık 100 liralık bir antifrizin antifriz olmayışının e, getirdiği hali görüyorsunuz dolu olarak bu müşterimizin uzun süredir antifrizsiz kullandığı için e, tamirat harcıya rakam ki bu araçın parçaları da biraz pahalı yaklaşık 4000 lira civarını buluyor e, külbütör kapayla beraber antifriz sadece kışın konmaz yaz kış motorda antifriz olmak zorunda çünkü antifriz e, korozyonu önlüyor ve dönem parçaları e, kaygan olduğu için koruyor. Bu devirdağın pompası e, şöyle bakıyorum çok uzun süre e, olmamış takalı, Yani yeni bir parça ama antipastan dolayı korozyondan dolayı bu parça bozulmuş. Özellikle söylüyorum e, otomobillerde antifriz yaz kış olmak zorunda. Ama bizim Türkiye'de e, hala yanlış bir inanış var. Kışın adam antifriz koyuyor e, yazın boşaltıyor su koyuyor hayır yaz kış olmak zorunda. Yoksa e, suyla ilgili çalışan sistemlerinizde pas ve arıza yaşarsınız. Ki bu iş e, radyatör patlatmaya kadar gider. Doğal olarak bu aracın onarımı da çok pahalı çıkmasının bir sebebi de e, devirdaim yatağının aşırı korozyondan dolayı alüminyumda oluşan uyuklar. O yüzden biraz oraları modifiye etmek zorunda kaldık. Su kaçırmaması için. Tekrar söylüyorum aracınızın bakımını aksatmayın. Yaz kış antifriz kullanın. 3 el otogaz olarak artık mekanik de yapıyoruz. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Biz arızayı buluyoruz. Tamirciye gönderiyoruz ve tamirci hiçbir refor sarf etmeden o arızayı yapıyor ve bunun ücretini alıyor. Fakat bu noktaya gelene kadar müşteri defalarca lepe geceye gidiyor. Tamirciye gidiyor. Lepe geceye tamirciye derken hem arızayı buluyorsunuz hem de müşteriyi boş yere hıpalamış oluyorsunuz. Gerek yok. O yüzden biz Üçel olarak artık mekanik yapıyoruz. Herkese iyi akşamlar.